Eylem Planı podcast'te hoş geldiniz. Bir iki hafta önce Esra'nın podcast'te bahsettiği meşhur konuk, bana çok iyi geldiği iddia ettiği meşhur konuk. Yes, sen evet. E, Talat bizimle Talat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ee, ben çok iyiyim. Ee, seni gördüm. Daha iyi oldum. Şimdi biz Tarat'la ikimiz de Kıbrıs'ta olduğumuz için biraz böyle benim için bizim Türkiye aksanı dediğimiz e, aksanla konuşmak biraz ilginç. Napangon? Şimdi aslında ilk bahsetmek istediğim konu buydu. Ha, Çünkü güzel. Çünkü nasıl konuşsam acaba seninle? Çünkü biz bizim konuştuğumuz gibi çok farklı aslında. Evet. Senin biraz... konuştuğun şu andaki işi benden. Biraz ikisinin ortası olacak gibi sanırım podcast boyunca. Hmm. Ama şimdi bir de böyle bir şey var. Ben aynı zamanda İngiltere doğunu birisi olaraktan <gülüyor> <gülüyor> o şiveyi üzerinden atamamana bir sıkıntısı var. Ben yıllarca o kaldı üstümde. Hangi şive? Bir dakika şiveler karıştı şimdi. İngiltere şivesi, Londra şivesi. Okay, okay. Onun üzerine bir de Kıbrıslı olmanın getirdiği güzel bir şey var. Şimdi bir de İstanbul <gülüyor> lütfen İstanbul <gülüyor> şivesi alalım. Tamam. Konuşabiliriz sonuçta Yok, Talat bence, ve Eylem. Bence doğal bir şekilde aksın konuşma e, diyaloğumuz. Doğal konuşalım. Hı. Tamam güzel. E, bence bir Talat e, sen kimsinle başlayalım. Çünkü Eylem planı çok takipçisi olmasa da bilenler e, bizi bilse de seni. Yıllar önce kanalın ilk yılında bir videoda bir kemyon vardı. Hangi video olduğunu unuttum ama şimdi. <gülüyor> ha, evet buralarda bir yerde <gülüyor> link olacaksın. Kimsin ama birazcık özellikle bize. E, bizim tanışmamız herhalde orta okul, lise. Yıllarında oldu. Yani pera bizim yani ortak yanımız sinemaydı o zamanlarda da yani. Aslında bence değildi. Hı. Yani şöyle ben de onaya girecektim ama sen bir seni tanıt yani Talat kim şu an ne yapar neler e... yaptı. Ondan sonra o konuya dönelim. E... O konuda benim söylemek istediklerim var. <gülüyor> yani herhalde şey bu kanal için yani en yani mantıklı bağlantım kısa filmlerle ilgili yani hobilerim var yani ilgilenendir karierimdir. İngiltere'de hani o işi yani, profesyonel olarak yapmasam da yani bütün hayatım, bütün fikirlerim, yani, bütün uğraşlarım yani sinema özeldir. Ee, yazmayı severim, çekmeyi severim işte bir ekibi bir araya getirip bir proje üzerinde uğraşmak e, çok sevdiğim şeylerdir ve yine yani hayatım boyunca başka işlerim olsa da bu kesinlikle fixeni yani bir konstant olarak kalacak üstünde. E, bu arada söylemedik en başta ama Talat şu anda Londra'da Londra'dan e, bize bağlanmakta onun için aslında e, internet üstünden bu podcast gerçekleşiyor. Videoları izleyenler görüntüden anlayacak ama bilmeyenler İl, anlayamayabilir. İlginç olan da ne bizim en son ne zaman bir araya gelip de görüştüğümüzü ben hatırlamıyorum ha. Hani bir kere İstanbul'a gelmişliğim ee, var iki kere hatta buluştumuz, buluşmaşluğumuz var. Evet Ömer de geldi evet. Bi, bir, evet keresi, hatırladım. bir keresinde yani yakın zamanlarda sen çekime gelmiştin Kıbrıs'da. Onun haricinde hep online'ız maalesef. Benim hatırladığım bir Asker için geldiğimde senin bir filmin editini yaptık. Evet. Biraz. Hafta sonu. Yani sabirin. çok fazla ben katılamadım. Hafta sonu yes. Ondan sonra görüştük mü? Aklımda değil. Ben birkaç önce Kıbrıs'a gittim ve bileti ayarlarken senin bir hafta sonra adada olacağını unutup. Eşek. <gülüyor> bir hafta öncesine bilet alıp gene görüşmeyi kaçırdık ama bu bir dahakini ayarlayacağız. Peki. Şimdi şeye dönelim. Bizim tanışmamıza dönelim. Ee, bu arada senin sinema macerana da döneriz ama açıkçası benim bir sinema aşkım yoktu. Seninle samimileşene kadar benim çok bir sinema aşkım yoktu ve ne zaman hatta böyle... Yani izlerdim film takip çok da değil. İşte bu Popüler Sinema diye bir dergi vardı galiba hala var. Onu okurdum biraz biraz ama ne zaman bende başladı? E özellikle de işte ben ÖSS'yi geçip işte İstanbul'a geldiğim zaman okumak için, üniversite için. Her yaz adaya geldiğimde 4 ay Talat'la. Talat'ın o dönem Amazon'dan aldığı ve gelen bütün DVD'leri Aslında sanki onlarıncıydı bu. Sen Türkiye'ye taşındığında üniversiteye başladığında yeah. orada çok acayip hızlı bir internet, internet vardı sizin yanılmazsan ve evet. filmleri korsan şekilde ben. indirip indirip sonra kıpıza geldiğinde de bana getirirdin. <gülüyor> Şimdi olmadı diyemem. <gülüyor> O zamanlar tabi dial up'ta. Yalnız Siz en Kırmızı son şu gittiğinde şey. Kıbrıs'a Aralık ayında Deste deste korsan hep sizler, Hepsini attım Çünkü hepsi verdik çürüdü <gülüyor> <gülüyor> hem çürüdü hem artık streaming bilmem ne. Bizim böyle bir arkadaşlığımız oldu. Yani ortaokulda, lisede, aynı okullardaydık hep öyle tanışırdık ama çok da böyle selam bilmem. Yani biraz sohbetler, arkadaş grubumuz ortaktı. Ama ne zaman bu böyle işte yaz her yaz akşamı benim Talat'lara gidip orada bir film izlememiz. İşte Esra Bey'imle dalga geçer her filmdeki o boku, şu boku, o oyuncu bu, bu oyuncuyu bilin diye. Talat mesela ben onu yapamadım hiç. Bir DVD alıp önce bir filmi izlerdi. <gülüyor> Ondan sonra e, yorumları açıp sesli yorumları. Önce yönetmenin yorumuyla bir daha filmi izlerdi. Sonra oyuncunun yorumuyla bir daha izlerdi. Ama sonra Eylem bu akşam. Heh. O zamanlar bir DVD almak yani çalışmayan birisi. İşte çok yani, pahalı bir şeydi aslında. 20-25 pound verip biriktirdiğim parayı harcamak. Onun için şu an 400-500 Koleksiyon yetmiş. setini aldığında mesela Yüzyıpların Efendisi'nin DVD'sini. Yani mecbursun her şeyini bitirmeye. Yani i̇yi step eklerini bulana evet. kadar. Çünkü o paranın hakkını vermemiz zorundasın yani. <gülüyor> Bir de ben hiç unutmam. Sen her DVD'yi 3 hafta, 4 hafta. Eylem bu versiyon çıktı, bu versiyon çıktı. Şu var. Ama en çok e, kamera arkası bunda var. Onun için bunu sipariş etmemiz lazım. Sen alırdın, sömürürdün. Bana derdin ki bak bu setler çok iyi. ...bunları sen de al, bunu ben merak ettiğim için alacağım. Benim böyle bazen videolarda gösterdiğim DVD'ler falan hep Talat'ın önerdiği <gülüyor> DVD'ler. İşte Panik Room, Mini Film School, bunu al, bunu okuyup öğrenmemiz lazım. Bu arada bilmeyenler için şimdi bizim bahsettiğimiz yıllar 2003, 2004, YouTube yok, Google yeni kurulmuş, streaming yok... Yani... Ve Bunlar... Ben Kıbrıs'tayız. Ben Kıbrıs'tayım. Evet. Dial-up ha var ha yok. Adreselere geçmeye çalışıyoruz. O da çok yavaş. <gülüyor> Şimdi dial-up'ı bilmeyenler olabilir geçti. Dial-up'la bir film indirmek 7.24 açık kalırsa muhtemelen 6-7 gün Ama sürerdi. o zaman da hiçbiri ev numarasını arayamazdı. Evet ev numarası da kilitli ya yani evde telefon olmazdı. Ya yani Böyle bir dönemden bahsediyoruz onun için Talat böyle her filmi sindirirdi. Ben gittiğimde tamam ben bunu çok beğendim bu akşam da bunu izleyelim diye böyle Talat her filmi 20 kere 30 kere izlemişliği var yani hiç kocunmadan. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir sinema aşkı bana hep Talat'tan bulaştı. Bu DVD'leri izleme, merak etme. Fırsat benimle oldu. İstanbul'da olduğum için insanlarla tanışabildim, geliştirebildim, uygulamaya geçirebildim. Daha sonra Talat bir şimdinin standartlarına dandik bir hendikemi aldı. Orada da uygulamayı öğrenmeye başladık. Ya, o çok zevkliydi ama yani bizim kendi arkadaş evet. kurulumuzla dolaştırma şekilde veya basit bir şekilde çek çektiğimiz o filmler yani hala... <gülüyor> yani zevkle izlediğim şeyler çünkü hem nostaljik hem de yani o yolun başlangıcını gösteren güzel şeylerdi aslında. Ya bunlar böyle mini DVD dediğimiz bir format vardı şimdikiler bilmez. Oraya kaydederdik o kaydettiğimizi bilgisayara atmak için gerçek zamanlı izleyerek aktarılırdı. Dolayısıyla Talat çektiğimiz her şeyi bir kere de aktarırken izlerdi. Sonra oralardan filmler falan yapmaya başladık biz. Yani çoğunlukla Talat yazardı. Biz de işte oynayıp koşturan ya da işte ben kamerayı biraz kullanmaya çalışırken falan. Yani şu anda kanalda gördüğünüz her şey Talat'ın eseri. Yani bir şekilde şey var. Ben ona değinmek istedim Hayır, yani. Hayır. Bir Yani <gülüyor> <de sevindim>. <gülüyor> sormuştum falan Talat kim diye. ya. Benim, beni Talat yapan çok güzel bir özellik nedir? ben hiçbir şeyi atmıyorum yani bende bütün o eski kasetler var <gülüyor> Senari, senaryonun ilk yazıldığı işte mesela işte kalemle yazdığım falan varsa sen hepsi duruyor bir yerde dosyanın içerisinde of. niye tutuyorum niye tutuyorum <gülüyor> sanki o yılların cidden de yaşanmış olduğunun bir kanatı olarak dursun diye hiçbiri için önemli değil ama benim için çok önemli o şey yani onların orada fiziksel bir şekilde bilgisayar ortamının ziyade bir kağıt olarak orada durması cidden biz bunu beraber yaptık, gayet de güldük, eğlendik. Kanıtı da burada, o yüzden. Şu an tüylerim diken diken oldu. Biraz ben <gülüyor> e, romantiyim bu konularda, ben de saklarım böyle şeyleri. Hatta meşhur böyle ilk böyle baştan sona bir senaryo yazıp bitirdiğimiz film, işte Goff, Goff'un kutusu vardı. Şey. Puma paltik için göndermemiz e, bir kutu kutu vardı. Evet. puma vardı. Puma parfüm kutusu, gayet parlak bir kutu. Paltik için gönderme olsun <gülüyor> evet. diye açtığınızda işte yüzünüzün parladığı bir ışık vardı. <gülüyor> <gülüyor> mesela o kutu be, benim de o kutu yanlış hatırlamazsam yani ben de onu yaklaşık 10 yıl falan tuttum geçen bir reunion yaptık biz işte o golf'ta böyle bütün o dönem Kıbrıs'taki arkadaş çevremiz vardı şimdi biri İsviçre'de işte Telat Londra'da ben İstanbul'dayım Emre Almanya'da Mustafa Kıbrıs'ta işte Ozan Almanya'da falan bir reunion yaptık online ve orada Talat şeyi çıkardı işte senaryoyu çıkardı eski aynen dediği gibi orijinal şeyde çok duygulandım ben. Ozan da onda hatıra kalan ve düşün Kıbrıs'tan Almanya'ya götürmüş bakın dedi filmde işte screen used orijinal on Not falan böyle. İşte öbürü bak bu da filmde kullanılan işte bilmem ne falan demek ki hepimizde o çok güzel hatıraları bırakmış yani. Ama o da hani o, yap, o Benim... reunion yaptığımızı da hani COVID'in ilk dönemleriydi aslında. Hani hepimizin tekrarını evet. bir araya gelmek istediği yani o istek vardı temelde ama evet. gelemezdik maalesef o dönemden dolayı. Gayet şeydi yani evet. nostaljik, garip bir şekilde romantik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama evet ama <gülüyor> hani dekiden uzun zamandan, uzun yıllardan sonra hani bu kadar gülmüşlüğüm yoktu yani. O, çok o çok video çok acayip çok güzel bir geceydi o sen sonra özetini fragmanını yaptın ama hani, falan ama o zamanlar bile biz o kayıtları yaparken hani içimdeki o his neydi bunları bir şekilde bize anı olarak kalmasıydı yani biz evet. yani yıllardan sonra görüşmesek de mesela işte bir küslük olsun mesela biz görüşmesek yine de o o yılların bir kanıtı olarak yine geçirdiğimiz o gençliği bir kanıtı olarak. Da. Evet. Evet oldu da yani. E, küslüklerde oldu bilmem ne ama o hep oradaydı ve iyi ki orada. Gene senin sayende, senin organizasyonun sayesinde. Ondan sonra ben buraya geldiğimde ben işte biraz teknik tarafı öğrenmeye başladım. E, buluştuk. Daha ciddi projeler de yaptık. P-set yaptık. E, uluslararası bir proje. Gene yani sen ve Ömer yaptınız ben desteğe geldim daha çok ama işte orada biraz kamera öğrendiğim İstanbul'da. Geldik onları bir tık daha iyi uygulayabildik. Onları yaptık. Onların da hatıralarını çekmişsin. Ödül töreni, bilmem ne. Ve onları izledik bir iki yaz önce. Bende hiçbiri yok. Onlarda da nasıl izledik derseniz Talat elindeki bütün mini DVD kayıtları private playlist olarak YouTube'a yüklemiş ve hepimize paylaştı. Bende yok. Ödül törenine gitmişiz. Oradaki konuşmalar yani gerçekten bende yok. Gördüğümde de hatırlamadım. Hani bazen bazı şeyleri görünce hatırlarız ama o da yok. Gördüğümde de hatırlamadım. Çok güzel anılardı. Hepsi var. Sonra ama senin Okulunu bitirip yüksek lisans için yanlış değilsem Londra'ya geçtiğinde bir tık daha ciddi kısa filmlerin başladı. Wow. İlki çok ciddi demeyeyim ya yani komedi filmiydi çok ciddi değil derken. Ama mesela eylem planında benim e, örnek olarak kullandığım şeyler vardı o filmde. <gülüyor> İki çocuğun aşk hikayesiydi şey aşk falan. Macbeth'in fotoğraf falan vardı hiç unutmam onu Macbeth'te. Acres of Time. Acres of Time, yes. Eylem Planı'nın OG takipçileri, Eylem <gülüyor> Planı kitabında o filmden böyle sahnelerle plan sekanslar, ara sekansların anlatımı var. Oradan bir kısa film yolculuğum başladı, onu bize biraz anlat. Çünkü o da böyle. çok ciddileşti bence yani ciddi bir kısa filmci olduğunu söyleyebilirim. Hı. Sen şey gördün mü? E, Spielberg'in en son filmi Fableman'sı? Not yet, not yet. Şimdi ben Fableman'sı pek sevmedim, yani... Yani her açıdan beni çok da cezbetmedi film kötü film değil ama bana çok yani şey yapmadı yani çok bir duygu hissettirmedi ama bunu söyleyen ilk kişi değilsin tanıdığım ama çok iyi bir e, sekans var bir diyalog var ve çocuk çocuğa şey diyor annesi Niye çocuğunun film çekmek istediğini falan anlıyor ve hayatını bir şekilde kontrol etmek istiyor çünkü ya çok mutlu değildir ya içinde bir içinde bir isteği vardır ama onu dile getiremiyordur ve bunu sinemayla dile getirmeye başlamıştı sanki bende de vardı o yani o yaşlarda yani 16 17 18 işte lise yıllar o lise yılların artık yavaş yavaş geride bırakıyorsun işte üniversiteye gireceksin işte hayata atılacaksın işte para kazanmak zorundasın yani büyük adam olacaksın şeyi var ya o baskısı var ya evet. işte işte biraz o konularda işte kafanın çok yerinde değilse ve tam emin değilse ne de yapmak istediğinden o yıllar bayağı zor olabiliyorum. Sanki bende de vardı o. Yani emin değilim ne evet. kadar onu işte arkadaşlarıma, aileme falan yansıttıysam ama sanki da yani o diyalogu duyunca sanki bana da hitap etti. Yani o sanki benimle geçirdiğim sıkıntıları bir şekilde yansıtmak veya anlayabilmek veya kontrol etmek için çekilmişdir o filmler çünkü o dünya içerisinde tamamen sensin o dünya hükmeden evet. yazım aşamasından olsun yönetmenlikten olsun onun onun ondan sonra da her şeyi bir araya getirmek konusunda montaj konusunda da olsun tamamen sanayi olduğu için bildiğin yani kontrol freakler için çok uyum <gülüyor> uyku bir kariyer aslında <gülüyor> yönetmenlik evet, yazar evet. yönetmenlik aynen şimdi bilmeyenler için e, kaç kısa filmin oldu ciddi olanları Benim, daha çok abi, benim için ciddi olan üç tane var. Hmm. E, Leed 2011-12, hafta sonu 2015-2016 ve son çektiğim Konsol Matriz filmi 2019-2020. Hem, hem linkleri hmm. var veya direkt benim web sayfamdan insanlar hmm. izleyebilir. Okay. Yine yani kendi çaplarında çok küçük filmler, herhangi bir e, finansman, fon desteği olmadan çekilmiş tamamen işte kendi paramla işte biriktirdiğim işte birkaç yıl çalıştıktan sonra biriktirdiğim paramla işte dostlarının bana yardımcı olmasıyla işte sağdan soldan işte biraz e, işte sen bugün işten izin al gel bana yardımcı ol ve işte eylem sen Türkiye'ne atıl gel falan gibisine o şekilde o şekilde çekilmiş filmler o şimdi yani kendi kendi içinde çok küçük filmler ama yani tamamen bazı yönlerden beni anlatan bazı yönlerden de benim işte dünyayla işte işte ekonomik olsun, işte e, tarihsel olsun, siyaset olsun, yani bu açıdan beni zorlayan sıkıntıları, yani içinde hissettiğim bütün zorluklar, işte kafa karışıklıkları, yani anlayamadığım konuları çözmek konusunda en iyi şey benim için kısa film. <gülüyor> tabii yani... şimdi ben seni tanıyan ve bu filmleri izlemiş e, yapım aşamalarında bulunmuş biri olarak şimdi ben hep şeyi düşün. evet bak bu filmde bunu anlattı evet o herhalde o kafasındaki o çatışmayı çözme işte konsomatrisin konusu Kıbrıs adasının sorunları falan bilmeyenler için tabii tam Yerine oturmayabilir ama dediğim gibi linkleri koyarım. O filmlere bakabilir onlar da. Bana şimdi sen böyle açıklayınca çok mantıklı geldi. Ben, ben. Tabii bir de insanların bilmediği. Bu tabii ki senin, yani o süreçte seninle bulunmayanların bilemeyeceği. Senin bir de creative partner'ın diyebileceğimiz Ali var ee, evet. Yani ben ara ara senaryoları okuyup fikir vermek dışında bir de işte uygunsa çekim edit döneminde ara ara gelmek durumları dışında çok süreçlere dahil değilim. Sadece ara ara biliyorum işte tamam şimdi şu festivalde bu fonlama etkinliğinde falanız gibi ama o creative partnerinle birlikte her bir film için ben bir yıl, bir buçuk yıl, bazen iki yıllık o preprodüksiyon aşamasında bildiğim için işte senaryonun yazımı, buradaki işte senaryo geliştirme atölyesine gittik. Eylem bu oldu. Mesela en son şu an üstümde çalıştığın göçmen sonuna el alan bir metnim var mesela. İlk draft'ta okumuştum. Geçen üçüncü draftı gönderdim bana galiba ve yani ana tema dışında neredeyse bağlantı kalmamış mesela. Orada üç bu... değil o, 27. 27. Sorry sorry. <gülüyor> bana gelen üç falan diye böyle. Ama mecbursun çünkü. Hani Tarsetin gibi yani. Sana birisi finansal açıdan destek olmadıktan sonra, senin de bu yani ana kariyerin olmadıktan sonra mecbursun yani uzun bir süreden süreçte. Bunu geliştirmek evet. çünkü sen bunu hazır olmadığın bir şekilde çekmeye çalışırsan, Hani bütün hevesin kursam da kalır. Yani bütün evet. emeklerin boşa harcam Ama harcamış olursun. İşte benim takdir ettiğim şey zaten burada bu. Yani ben İstanbul'da kısa film piyasasında da profesyonel piyasada da çok bulundum. 20'ye 30'a yakın e, işte kısa filmde adım var, şeyim var. Ama bunların hepsi böyle e, işte öğrendiğimiz yıllarda. Sonrasında ben bıraktım mesela çünkü şey burada çok bir şey olmayacağını gördüm. Sende gördüğüm işte mesela ben de bir filme şu an iki yıl ayıracak bir enerjiyi göremiyorum. Belki de kendi hikayemi anlatmadığım içindir şeydi. O benim sende çok takdir ettiğim bir yön. Mesela iki yıl boyunca o projeye konsantre olabilme, kendi hayatın haricinde ve en önemlisi ama en sonunda onu hayata geçirebilme. Müthiş bir şey bence. Zaten şey yani bana en büyük motivasyon kaynağım o. Yani bunu ben geçmişte yaşamışımdır. Çok stresli olmuşumdur. Asla bu çekilmeyecek demişimdir. Çünkü çok zor. İmkanlar evet. falan yok ama 3-4 yılın sonunda bir şekilde onu çekmeyi başardık Onun için onun verdiği bir motivasyon var Çünkü geçmişte yaptık Hayatımdan 5 yıl gitse de <gülüyor> yine de yapmaya değer ve yapabiliriz. Tabii her yazdığım hikaye biraz daha farklı, biraz daha kapsamlı, biraz daha büyük Hı. olduğu için zorluklar da artıyor ama ama meşbupsun çünkü sen kendini de geliştirmek istersen biraz da o şekilde kendini sınarsın. Peki mesela konsomatrista şu an üstünde çalıştığın metinde aslında çok kolaylıkla uzun metrajda dönebilecek projeler yani bütçe olsa, yapılabilecek ekip olsa, içerikleri konu itibariyle çok kolay. Var mı öyle bir ...niyet, öyle bir proje... ...bir uzun metraj, uzun metraj orta mı? metraj... ...tabii ki uzun, yani uzun metraj... Yani ...her kısa film yazarının şeyidir yani... ...rüyasıdır, evet. yani bir sonraki gördüğü aşamadır... Yani ...bu demek değildir ki... ...kısa filmlerin hiçbir değeri yok... ...kendi içerisinde anlatılmaya değer değildir diye bir şey yok... Yani ...kesinlikle kısa filmler kendi içerisinde... ...bir kısa film olarak yazıldıysa... ...kesinlikle o şekilde anlatılması lazım... ...çünkü doğası o... Hı hı. ...uzun metrajın da doğası... ...yani ona göre yazılmış olması yeterince kapsamlı bir hikayesi olması lazım. Şu anda bir kısa film daha çekmeye çalışıyorum. Ondan sonra eğer bu kısa film istediğim gibi güzel bir şekilde anlatılabilirse, başarılıysa tabii ki bir sonraki aşamada uzun metraj olması lazım. Bu zaten şey kendini sınamanın, kendini geliştirmenin doğal bir şey adı He, zaten. Güzel. Onda benim de biraz daha dahil olmam lazım. Uzun metraj birazcık yani zor. Vallahi paran varsa hele kesinlikle zaten ekiplesin. <gülüyor> yes. O zaman istifa <gülüyor> edebilirim her şey gelecek. <gülüyor> ya da <gülüyor> e, fenomen olmayı başarırsak Esra'nın TikTok'uyla biraz daha e, kendi biznesimiz olursa seve seve. <gülüyor> Alırız. Güzel. E şimdi birazcık Talat'ı tanıdınız. Gördünüz nasıl bir insan nelerle uğraşıyor. Yani keşke görebilseniz daha detaylı o uğraştığı yıllarca yaptığı hazırlıkları ama böyle bir insan peki biz geçenlerde nereden tekrar geçen bizim podcast dinleyince Talat bana yazıyor. Yani düşün kaç film konuştuk kaç yönetmen konuştuk. O oldu bu oldu. Talat'tan bana tek satır cümle to how to handle. 3. sezondayım. Bunu beğendiysen. Hayır 4. sezon. Dördüncü bunu beğendiysen Lütfen ses olanları lütfen lütfen çok kritik bunlar ve neydi bunları beğendiysen neydi adı Fboy Ayland Fboy Island yarıladım ilk sezonu çok ilgilizi çok bodos girdim ama e, çok heyecanlıyım gerçekten kayıplımsız kısa filmden Fboy Ayland'a <gülüyor> geçtik yani ama o kontrastı <gülüyor> yaşamak isterdim yani gerçekten <gülüyor> seyircilere de yaşat dinleyicilere de yaşatmak istedim yani biz de içi boş kafa rahatlatıcı şeyler izlemek istiyoruz arkadaşlar. Bu çok normal. Sende nedir bu e, işte reality şovlar? Özellikle bu seks odaklı reality şovları çekici kılan ne sence bize? <gülüyor> Aslında ilk gün çekici yani yok tamamen ben de senin gibiydim muhtemelen yani işte herhangi bir reality tv show ortaya çıktığında işte bu saçma falan niye izleyeyim zaman kaybı gereksiz işte bir sürü bağımsız değilim, Avrupa sinemasında evet. muhteşem filmler var Niye bunları izleyeyim niye zaman kaybedeyim falan gibisinde çıktığım bir kız vardı X o bir tane bana bölümü gösterdi Orada Bitti. bittim. <gülüyor> <gülüyor> bir bölüm izledikten sonra. Aa yaptım. Bir, bir, bir bölüm daha izleyeyim ya. Bir daha. Her sezon. İkinci sezon okey falan. Çok kolay akarlar ya. Yani böyle arka arkaya. Bilmiyorum onun için hani aslında hani o eskiden sövüp saydığım işte saçmadır, gereksizdir falan dediğim o bütün lafları geri aldım. <gülüyor> gayet popüler TV'nin gayet bence... Güzel de örneği aslında. Bence bence dinleyenlerin gözünde böyle bir karizmanda bir <gülüyor> yükseliş eğrisi vardı ve <gülüyor> şu an soru işareti var. bence zaten karizma yoktu. Circle izledim <gülüyor> mi? Yok falan izledim. Onu bak o ya gene öyle çok içi dolu falan diye iddia etmeyeceğim ama böyle birazcık e, sosyal medya ve işte günümüz iletişim şekline çok bağlı olduğu için bir tık daha diğerlerine göre doluluğu da var bence. Bir izle o da çok keyifli. Onu da başka bir bölümde konuşalım. Ama bu şeyimizi söylemek istedim yani gerçekten sinema sinema sinema ama To Hot Handle F Boy Island oldu mu için içinde. Şimdi Sinema haricinde bir tane bahsetmek istediğim bir şey vardı aslında ha, right. Çünkü hatırlarsan um, Esra'nın bahsettiği bir şey vardı Benim hakkımda ha, um, Birkaç bölüm öncesinde şey evet. demişti Tanışmamama rağmen evet. en sevdiğim arkadaşı dedi evet. Benim için evet. O ilginç Tabii güzel, güzel bir şey aslında bunu e, duymak İşte eğlenin falan yüzü gülüyor işte Seninle <gülüyor> konuştuktan sonra falan devesi Ford'da güzel bir şey var en önce arkadaşlık üzerine yani Dostluk üzerine biraz da konuşabiliriz aslında Çünkü yani Görüşmesek de sık sık çok da kurmuş mısınız? sık, yani çok doğal bir dostluğumuz var. Evet, bence çok önemli bir şey de bunun olması. Çünkü çoğu insan çok baskı kurar üzerinde işte. Çok evet. baya da zoraki geliyor bana bazen bunlar. Bizim bir iki bölümde gene o konuya değindik. Yani böyle işte ya dediğin gibi zoraki ya da işte gelip gitmeyen ya da evet. çok fazla vakit geçirdiğin ya da işte vakit geçirmediğin için sana trip atan. Şimdi bizim mesela seninle arkadaşlığımızda olan avantajımız aynı şehirler, aynı ülkede bile değiliz. O nedenle zaten böyle hop adegom işte haftaya görüşelim. Ee, çok kolay değil. Eskiden biraz daha sık Yaptık ben Londra'ya işte birkaç kez geldim sen İstanbul'a geldin falan. Şimdi o da eskisi kadar <gülüyor> yani teknolojik anlamda daha kolay olsa da en azından bizim tarafta ekonomik olarak şimdi orada da başladı. Biraz daha zor. Ama ne zaten öyle de büyümedik. Arkadaşlığımız da öyle büyümedi. Güçlü bir zemin var arkadaşlığımızda yani çok zaman geçirdik. Hatta ilk zaman geçirdiğimizde çok kişisel de değildi. Sinema odaklı bir şeyler yapalım edelim. İşte ne zaman oldu bu? Gittikçe, geldikçe, birlikte kaldıkça, bir şeyler yaşadıkça. O ne oldu? Eylem, ben böyle bir şey yaşadım. Söveçtikçe. Ben... <gülüyor> evet, tabii ki en önemlisi seks. İşte ben böyle bir şey yaşadım, sen nasıl çözümlersin dedikçe orada bence başladı. Mesela ben bazı hiç kimseyle paylaşmadığım kendi, kendimle ilgili şeyleri. ilk sana söyledim mesela. Belki de online olmanın rahatlığıydı bilmem ne ama ben sana söyleyince sen bana işte... Ne oldu bizim? Birkaç ayda bir. Açalım FaceTime'ı. Uzun uzun. Neler oluyor? Her akşam görüşmemize gerek yok. Her akşam iki biri açmamıza gerek yok. Ama tabii ki üç yılda bir de görüşmemek lazım. <gülüyor> Zaten Ama şeyin daire... doğal bir bağlantısı aslında. Daha önce konuştuğumuz konu var işte işte birisiyle falan buluştuğunuzda falan. Diyelim ki iki saatlik çok doğal bir süreç evet. var. Konuşuyorsun, içiyorsun falan. Sonra... Eee daha daha nasılsın falan. <gülüyor> i̇şte orada. İşte o, konu, i̇şte o konuya gelmeden önce o buluşmayı noktalamak lazım aynen aslında. Aynen öyle. Şimdi biz mesela şu da var. Yani bir de şey oldu bizim tabii onu da söylemek lazım. Ben bir kere sana geldim Londra'ya. İşte bir hafta sende kalıp İspanya'ya geçecektim ablamın yanına. Ee, Avrupa tarihinin en büyük yanardağ patladı. İşte 2 Dünya 2010. Savaşı'ndan beri en büyük kriz falan dediler böyle Avrupa'da. Bir, bir ay mı 35 gün mü ne? <gülüyor> çok çok. <gülüyor> evet, beraber geçirdik. Hayır şeydi böyle. Her ben belli bir para... odada benim İngiltere'de kaldığım en küçük yer yani. Bir yatak var, bir mutfak dolabı var, bir dolapları bir da halı var. Başka bir şey yok yani O kadar. bir oda. Ve o odada biz ayrı oturduk, başka yerde. Evet. 35-40 gün geçirdik ve şey böyle. Yani şimdi belli bir bütçem var. Sen de arkadaşım geliyor. Birazcık para ayırdım. ...işte böyle en lüksiyellere gittik falan... ...işte Byron's'da hamburger... ...orada bilmem ne falan... ...tam zamanda çalışmıyorum ben de zaten... Ha, o zaman ...evet var. böyle şey... ...oh müthiş... Hop. ...aa ne zaman döneceği belli değil... ...paramız yok... ...işte frozen pizza... E, ...işte şey makarna <gülüyor> falan böyle... E, ...orada bence çok doyduk böyle yani... ...birbirimize vakit geçirmeye... ...hatırlarsan senin gidip girecektin işte... ...otobüsten falan dönmeyi planlardın... ...aldım bileti de aldım... ...24 saat... ...Londra'dan, Bulgaristan'a, daha İstanbul'a da değil. <gülüyor> sonra son anda bir uçak çıktı ve geldim. E, ama işte orada herhalde biz birbirimize doyduk. Mesela bana şimdi şey gelir. Ben... Zaten ondan L zaten şey... Biz orada zaten 30 yıl sanki beraber e, görüştük. E, her şeyi yaptı zaten. O yüzden her her şimdi 2 <gülüyor> Aynen yeter. E, şimdi bir araya gelsek bile mesela biz... ...ne bileyim 4-5 saat sonra... ...talat bir film mi açsak artık tamam yani şey... ...gene bir şeyler tamam. açılıyor. Hadi bir şey açalım çünkü... İkimizde de o var yani zorlamaya gerek yok. Konuşalım güzelce paketleyelim bitsin. Çünkü şey de var yani, tabi herkes aynı değil. Herkesin karakteri farklı ve bazıları daha kişisel al alabilir mesela sen dersen ki hadedin gidiyorum falan niye bir şey mi yaptım işte bir eksikliği falan var diye ondan dolayı muhtemelen stres yapıyorlardır. Sen o yönden çok İngiliz'sin o English cold var sende ben kötü olarak söylemem ama Herhalde bana da bulaştı. Ya, İngilizler çok nettir bu konularda yani özellikle farklı kültürlere şahit olunca. Gitmesi lazım hadi kalk da diyebilir. Kendi de genelde çok fazla durmaz. Ee, yeni tanışıyorsa biraz soğuk olabilir. O bana da biraz rub off, sürttü diyeceğim. Türkçe'de biraz daha garip ee, ama. ne ya? It rubbed off on me. Yani <gülüyor> bana da bulaştı biraz. <gülüyor> e, ama işte mesela <gülüyor> Türkiye'de bu çok büyük ayıp. Anladın mı? böyle yani o e, hadi kalk diyemezsin birine. Mesela da işte öyle davranırsan. Sen, tabii yani onun için burada daha zor öyle şeylere şey bak bizim senle onun için rahat. Kıbrıs'ta buluştuğumuzda da en son Ömer'le buluştum mesela Kıbrıs'a gittiğimde Ömer de bizim bu özellikle Talat'ın sinema şeyindeki Kıbrıs ayağında ki en büyük destekçisi bizim için Kıbrıs'ın muhtarı öyle çünkü bir şey varsa bir etkinlik varsa bir olay varsa Ömer'e sorulur. Onda da mesela gittik. Hop iki kokteylimizi içtik, kalktık. Bir daha aradım abi geldim. Hop geldi kahvemizi içtik ne yaptın ne ettin tamam hop kalktık ve her zaman arayabileceğim bir şey oldu o da İstanbul'a geldiğinde beni arayabileceği bir arkadaşlık yani biz mi böyleyiz Hala Kıbrıs'ta da bilmiyorum Kıbrıs'taki sosyal dinamikler nasıl şu an çok bilmiyorum ee, evet. ama bizim grupta bu vardı hep ve yani 20 yıldan uzun süredir görüşebiliyor olma sebebimiz de bu hmm. yok diye Kesinlikle. düşünüyorum %100, %100 katılırım sana Evet, özellikle şimdi ailelerde başladıkça. Güzel açmak istediğim başka bir konu yoksa şey yapalım. Müziğimiz girsin. Bu aralar neler izledik? Talat neler izliyor? Ya dinleyenlere neleri tavsiye edebilir? Ne? No, bir şey izlemedim ha. O periş. Hemen liste açmam lazım. Evet, aç aç. Bu arada şimdi ben daha önce bahsettiğimi hatırlayamadım. Ben Criticer diye bir sitede izlediğim her şeyi takip ediyorum. Talat esas olun. bilmiyorum halen aktif mi? Çok meşhur bir Excel dosyası mıydı? Word dosyası mıydı? Ha şimdi konuşmuştuk ya ben her şeyi saklamayı seviyorum, atmıyorum evet, falan. Her evet. şey bir anısı, o hatırası var gibisinden. Benim lise zamanlarından beri e, tuttuğum bir Word dokümanım var. Ha, her gördüğüm filmi, her gördüğüm diziyi yazıyorum, puan veriyorum. Yani yaklaşık şu an yani 250-260 sayfa. Combari yıl yıl ayrı dosyalar. <gülüyor> Yedekleri vardır umarım. <gülüyor> var var var. İşte ee, benim kritikleri bırakamam. Benim tarzım bu. Hayır o siteyi Her... o, o site bir gün çökersen olacak. Altı ayda bir falan şey alırım backup alırım. Onu ben de eğer çünkü 1700-1800 film var orada. Ama bir, no de, bir de 20 yıldır yaptığım bir şeyi devam ettirmenin de bir güzel bir duygusu var. Hazalıyorsun yani mesela. Evet. Bak Bu doküman 20 yıldır 25 yıldır bilgisayarında ve işte harddiskinde falan. Yine ona bir şey ekliyorum. Bak, bak işte 2003 yılında falan bunu yazmışım. Ne güzel bir şey aslında o. Tarihler var değil mi? Tarih sırası zaten. Yok şey sırasına göre. Yani isim sırası. Tarihi yazar mı? Her filmi Keşke. Ha, tamam yani. Command F, o tarihe Keşke. git falan yazabilir. <gülüyor> ben bu Critiker'da benim de işte 2006'dan beri galiba izlediğim her şey var. Bir gün bir arkadaşıma gösterdim. Çocuk şey dedi. CV'ne yaz dedi. Neyi? İşte bu film listeleri dedi. Bir insanın 20 yıldır izlediği şeyleri Kayıt altında tutması dedi. Çok ayrı bir meziyet, çok ayrı bir... Hiç öyle yaklaşmadım o It, güne kadar. Dedication. <gülüyor> evet. Dedication, e, word use... <gülüyor> Madness. Bilmiyorum. E şimdi mesela sen geçen yıl neleri izledim, güzel dediğinde nasıl bir arama yapa, çıkarabiliyor musun öyle bir liste? Ee, Excel'de olmadığı için biraz problem. Yok. O ayrı, o ana dosyam. Ana şeyim dedim o. Her şey orada. Bir de ayrı bir listem var ki yine yıla yola ayrılmış işte 2020, ha, 2021... Ya yani Excel tutsaydın bunların hiçbirini yaşamayacaktır. Otomatik salem çıkarırdı. Çok geç artık yeni bir sisteme geçmek için. <gülüyor> <gülüyor> Tam yaşlı Way konuşması. Way too late man. Evet. <gülüyor> ee, Lost cost falası mıydı bunun adı? Ney falasıydı? Öyle bir e, yanılgı var. Neyse sen bize e, son dönemlerde izlediğin e, kesinlikle 2022 olabilir hatta tamam. tavsiyelerini alalım. Son zamanlarda çok bir şey izleyemedim maalesef. Çünkü yeni kısa filmle uğraşmak zamanımı bayağı alıyor ama 2023 yılı içerisinde izlediğim bazı şeyler var. Mesela Glass Onion evet. izledim. Sen de izlemişsindir. Yep. yep. Ta tarzım, olm oldun? tarzım olmadığı için çok sevmedim ama tarzı olanlar için bence çok iyi bir film. İlkini izledin miydin? Narizal? Ya izledim. Hangisi daha iyi sence? Birinci daha iyi bence. Ben de öyle buldum. Hiç, ben şeyi sevmiyorum. Çok akıllı olup her şeyi <gülüyor> çözebilecek ee, seviyede olan bir detektivin macerası beni çok cezbetmiyor çünkü yani asla akıllı değil öyle yazılmış olduğu için her şeyi çözebiliyor evet. ama asla akıllı bir insan değil ya on, çok evet. beni çekim bir şey değil To What to Handle Season 4 yani baş şefet evet <gülüyor> ee, onun haricinde Last of Us tabii ki ilk of. üç bölümü izlemiş üç, oldum 3. Üç, üç, bölüm Go. Şimdi Hüngür hüngür Esra'nın önünde hüngür hüngür Şimdi The Last of Us Hem ilk oyunu hem ikinci oyunu Birkaç defa oynadım Defalarca Let's Play'lerini izledim Bilmiyorum ni niye bana bu kadar Koğuşabilen bir e, hikayesi var Ama her anlamda duygusal anlamda hikaye akışı olsun işte Karakterler olsun Kendi aralarındaki o Çok duval diyaloglar olsun Her şeyle bana konuşan bir dizi e, Oyun mu dizi aslında. Yani Oyun kesinlikle Evet. Dizi de gayet yani üç bölüm hali olmasına rağmen yani oyunun havasını, o akışı, o doğallığını çok iyi yansıttı ve çok iyi değil ilginç değil olan bütün değişiklikler Pozitif. oyunun hikayesini daha da iyi yaptı. Çok ender bir şey aslında. Evet. Çünkü genelde işte kitap uyarlaması olsun, uyarlama olsun, işte bilgisayar oyunu uyarlaması olsun, genelde her şey daha kötü oluyor. Ama bunda evet. en az oyun kadar iyi yapmış. Ya yani aman. sadece iki, üç bölüm olmasına rağmen o çok iyi. Bizim son podcast'teydi galiba Esra söyledi. Ha hatta bu hafta yayına girecek podcast'te söyledi Esra. Ben oyunu oynamadığım için sevdim dedi. Ama sanki sen oyunu oynadığın için, sen de o boşlukları doldurduğu için dedi. Ekstra bir beğeni var sanırım dedi. Şimdi sen de bu yorumu söyleyince doğru bir analizmiş gibi düşündüm. Peki bir şey sorayım hatırlamadığım için. Üçüncü bölümde hani o Nico Furman'ın oynadığı karakterin geçmişi anlatıldı. O karakter o derinlikte bir hikaye yoktu oyunda diye hatırlıyorum o karakterle ilgili. Yok o kadar yoktu. Şimdi Last of Us'ı Last of Us yapan aynı zamanda bir mekanda ilerlerken e, etkileşime girebildiğin şeyler var. Mektuplar var işte hmm. dolabı açıyorsun çekmeyi okay. açıyorsun bir evet. şeyler buluyorsun. Back story. Frank, Frank e, Bill ve Frank'in hikayesi daha fazla ortalıkta bulduğun mektupları okay. e, okursan alırsın o, o, şeyi, o geçmişteki okay. hikayesini ama... Yine de dizi, dizideki olduğu gibi değil. Daha farklı bir hikayesi ha. var. Ya Ama cidden çok iyi yapmışlar. Yani cidden yani o açılıştaki müziği dinlerken bile. Yeter. <gülüyor> beni benden alıyor. Ve ikinci oyunun hikayesini direkt olarak alırlarsa dizi için çok merak ediyorum nasıl olacak. Çünkü bence ikinci... E, söyleme şu an ama çok büyük bir... E. Olay var onun başında. Ben daha oynamadım ama spoiler'ı yedim. Hayır Bakan. Ali, o oyunun başındaki olan şey değildi aslında. Daha da söyleme yapan... elbet bir gün oynayacağım. Ha. Spoiler Söyledim vermeden o, söyleyebilirsen söyle. Yok, söyleyemedim maalesef. F e, onun haricinde son izlediğim film Megan. Nasıl çok merak ettiğim bir film. <gülüyor> rahat izlenebile izlenebilecek bir gerilim komedi ama herhangi bir özelliği yok. yani Rahat rahat arka planda durup da izleyebileceğim bir Slasher film Slasher mi? Ne kadar kan var? Çok yok. Çok yok. Okey tamam. O zaman evet. e, rahat rahat izlerim Slash'ı hiç sevmediğim için. Senin de var izlediğin film. Ee, Tar'ı izleyebildin mi Tar? Tar benim 2022 top 10 listemde bir yerde vardı yani kesinlikle. Galiba. Çünkü ama senin sevmeyeceğin bir film olduğunu tahmin ediyorum. Aa. seni. Evet. Bilmiyorum ben bayıldım bittim. Şöyle söyleyeyim ama. Ben yeni izledim. Onun için 2022 listemde yoktu ama olabilir diye sonuna eklemiştim. İlk 35 dakika bitti. Hani röportaj sahnesi, ders sahnesi. Galiba o ikisiydi zaten 35 zaten dakika. Yalnız 45 dakika var. Evet. 35 dakika süre baktım çünkü. Durdurdum. Dedim ki ben şu an kendimden geçtim. Müthiş ama yani ben bir saat, bir buçuk saat bunu kaldıramam dedim. Yani çünkü çok yoğun kesme yok. Böyle dön. Böyle röportajı takip et. Dersi takip et. İnanılmaz. Çok güzel ekspozisyon, karakter tanıtımı. Onu sonradan işte anladım. Ama dedim biraz daha böyle giderse öleceğim. Ki ve e, orada komik olan daha 2 saat 10 dakika var filmin bitmesine. Yani ve oradaki eylemi, stres eğleni bilen birisi bir filmde ne kadar esnediğini tabanı diyecektir. Tarafların esnemelerini sayarlar. En sevdiği film olsa bile <gülüyor> En az 60 kere esler o adamı. Ve 60 kere abartı değil komik olanı. Bu <gülüyor> yakalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu gündeme gelecek miydi bilmiyorum ama Tarda eslemedim galiba. Neyse tam o işte şey de bitti. Esleme hikayelerimiz geldi bakma. Bir de her esnedüğümde bana yumruk atardı ya. Esnemeyim. Evet. <gülüyor> evet. Filme hakaret ya ne olsun? Şey dedeyle hey dedeyle vööö diyesin dediğim için. <gülüyor> evet. Neyse 35 dakika bitti. Dedim ben daha fazla böyle giderse kaldıramam. Ve tam o an böyle bir tık daha normal film temposuna dönüp. Normal filmde yani biraz daha tempo olan o plan sekanslar bitti. Rahat bir akışa geçti. Ve bayıldım. Yani Kate Blanchett'in almadığı bir ödül kalırsa şike var. Yani çok net. Film olarak da inanılmaz iyi buldum. Anlamadığım bir iki bir şey var. Oturup konuşmak lazım. Filmde çok kilit bir sahne var sonlara doğru. Ben yani spoiler değil. Hangisi? Kate Blanchett'in oynadığı karakter e, kendi eskiden kaldığı bir eve gidiyor. Yani aile evet. bir, aile evi diyebiliriz mesela. Bir adamla işte evet, buluşuyor. Evet. Mesela. Aa, o, o adam mesela hani tam net olmasa da abisi. Kardeşi gibi. Diyalogdan öyle çıkar. Evet. Orada çok ilginç iki detay var. Birisinde Hı. Abisi veya kardeşi Kate Blanchett'in karakterine farklı bir isim kullanıyor. Kate Blanchett'in karakteri içi mesela. Ve o, o, bir, bir isim yer. yani. İki de Kate Blanchett'in karakterinin şivesi abisinin şivesinden farklı. İsmin farklı oluşu da zaten. O, o kadar küçük bir detay ve üzerinde hiçbirin durmuyor. Bir diğer sahneye geçiyorsa falan ama çok şey anlatamdı hesaplı. Açıkçası şöyle bir filmde sadece bir sahnede bir cümle söylemek için bir karakterin gelmesi... İki şey olabilir ya çok büyük amatörlüktür. Yani bir şeyi ben Sıfı. anlatamadım bu karakterle ilgili. Bu karak başka bir karakter gelsin söylesin. Exposition ama kötü yapılmış Exposition. Ee, aslında oraya doğru meylederken filmin işte o önünde iki saat var ya öncesindeki. Yani o iki saatin üstüne dediğin gibi aslında o Jenga'nın en altındaki bu loğu böyle çektiği yer. Zaten hikayede de dip bir yer onu ne kadar ya yani yönetmenliğinde senaryonun da aslında orada ne kadar iyi olduğunu gösteren çok kilit bir sahnesi ben başta çünkü niye bu eve geldi? Yani niye bu sahneyi izliyorum şimdi? Ne kaptı? Ya çok beğendim. Neyse tara ayrı bölüm yapmak lazım. Benim için diyeceğim o izleme bilmiyorum Türkiye vizyon tarihi girecek mi girmeyecek mi? İzlenmeli. Çok iyi bir film. Güzel. Güzel. Ee, Kobra Kai'ye devam ediyoruz. İzlemiş miydin? Yok. Yep. İzle. Yani dediğim gibi ne olduğunu çok iyi bilen, hiç onun dışına çıkmaya çalışmayan. Çok keyifli, çok güzel. Karatekit hayranı olmana gerek yok. Bilmen gereken her şey çünkü işte flashback veya şeyle filmden sahnelerle gösterip çok eğleniyoruz şu an. Eğlenceli yani. Son sezonu galiba. bak. E, duyurmuşlar son sezonu çekilip bitecekmiş altıda. Biz de üçün ortalarındayız işte. Toparlayalım bayağı uzun oldu. En uzun podcastlerden biri olabilir. Yani şey ilginç, birkaç bölüm önce paylaştığım bir videon vardı. İşte Batu diye bir arkadaşla evet. falan konuşuyordun. Evet. Yani böyle podcast havasında. Evet. Mesela onu ben izledim baştan sona. Yani tanımasam bile Batu'yu, gayet keyifliydi onu dinlemek. Çünkü yani böyle eğlenceli, rahat, komik bir tipi var. Evet. Ama yani onu izledikten sonra dedim, Allah, şimdi biz ne yapacağız eylemle ben, sen. <gülüyor> Çünkü bizim böyle biz bir genelde, arkadaşlığımız yok. Ha, bizim arkadaşımız genelde böyle daha ciddi konulardan bahsederiz. <gülüyor> i̇şte, ne bileyim ben, geçmişten, işte... E, i̇lişki sorunlarından, <gülüyor> işte filmi nasıl çekebiliriz falan gibisinden. <gülüyor> Onun için biraz yani kekeledim aslında onu izleyince ama artık montajda inşallah halledersin her şeyi. Bu da... <gülüyor> e... 10 dakika falan getirirsen... Aynen. Bu da şey daha entelektüel kitlemiz için olsun. O e, biraz daha... Vallahi bence bizim hiçbir entelektüel yapımız yok yani bu konuluşu da. Eminse. Öyle diyelim, öyle ikna alalım. Güzel, teşekkür ediyoruz efendim vakit ayırdığın için bize. Değil ben de. teşekkür ettim. E, son ki, söylemek istediğim bir şey var mı bölümü kapatmadan? Yani e, tek diyebileceğim şey bu bölümde ben izlemeyeceğim ama bir izleyici <gülüyor> kaybettin yani. <gülüyor> Çünkü kendi bir izlemeyeceğim yani. Arka planda aksın. E, watch time'a ihtiyacım var. <gülüyor> like like yaparım ama onun haricinde paylaşırım ya izlemedim <gülüyor> Ok, <gülüyor> tamam. görüşürüz o zaman. Bay de sen tamam, de seyircilere. Harbi baba görüşürüz. Kapatma ama, dur Kayıtları durdur.